Bugün 5 Eylül 2022 Pazartesi ay günündeyiz. Ay sabah 5.02'de Oğlak Burcu'na geçecek. Sabah saatlerinden itibaren duygularımız geri plana çekilirken görev ve sorumlulukların da öne çıktığını hissedebiliriz. Gerek ilişkiler gerekse maddi alanlarda güç ve güven arayışımızı destekleyebilir. Bugün yüzeysel temalardan uzak durup yaşamlarımızda istikrarlı, mantıklı, somut adımlar atmak isteyebiliriz. Oğlak Burcu'ndaki ay öğleden sonraki saatlerde Merkür ve Jüpiter'le dik açılar yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz bu saatlerde, kontrolsüz ve abartılı davranışlarda gözlenebilir. İletişim zorlukları ve ilişkilerde bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Venüs bugün Başak Burcu'na geçecek. Venüs 29 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde, İlişkilerde daha eleştirel, çekimsel ve içe dönük olabiliriz. Kendimizi duygusal olarak ortaya koymak istemeyebiliriz. Para konularında ise pratik ve tutumlu olmamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.